Youtube beni bazen gerçekten çok şaşırtıyor. Geçen pazar günü Tesla'nın yeni tır çekicisi Semi hakkında bir video yaptım. İnanılmaz ilgi çekti hiç beklemiyordum. 320 binin üzerinde izleme aldı. Yüzlerce yorum var. Bunun nedeni tır simülatörü oyunlarının Türkiye'de çok popüler olması mı? Türklerin tırlara doğal olarak aşık olması mı? Lojistik meselesine ilgimizi çekmesi mi? Ama sonuçta video çok izlendi. Ve ben de şöyle düşündüm. Siz sevgili takipçilerim bu konuyla ilgili bir video daha isteyebilirsiniz belki. Ve üstelik de çok aldığım bir yorum vardı. Hocam hep Tesla'yı anlatıyorsun. Şunu rakip Kupleri de karşılaştırsana diye ben de işte bugün onu yapacağım. Tesla'nın diğer tır çekicileriyle karşılaştırmasını yapmaya çalışacağız. Özellikle de Amerika standartları için yapacağız bu karşılaştırmayı çünkü Amerika ile Avrupa'nın tır standartları bir haline farklı ve bu videoda göstereceğim bazı tırlar Avrupa'da hiç satılmayacaklar. Bir de küçük bir not. Bazı yorumcular neden Tesla sema diyorsun? diye beni eleştirmişler? Valla Amerika'da sema diyor. Elon Musk'ın sunumu bir daha izledim. Onlarca kez sema diyorlar. Mesela Avustralya'da semi diyorlar, Avrupa'da semi diyorlar. Benim dilim semaya alışmış. Videoda geçen videoda bazı Tesla'yı SEMA'yı diyordum. Orada neden Tesla'yı dediğimi ben de bilmiyorum. Bugün markanın sahibiyle Mars gibi Tesla SEMA'yı demeye devam ediyor olacağız. Bu karşılaştırma çok ilginizi çekecek. Bu hem rakipler hakkında epey bir bilgi edilmesi sağlayacak. Bir yandan da Tesla'nın neleri başarıp başaramadığını daha doğru bir perspektiften görebileceksiniz. Videonun son bölümünde de bazı sorular geldi. O sorulara yanıtlar vermeye çalışacağım. O yüzden videonun sonuna kalın. Orada sadece Tesla SEMA ile ilgili değil, Tesla hissesi ile ilgili falan da bazı sorular var. Onların videonun sonunda yanıt vermeye başlayacağız. Elektrikli tır çekicileri arasındaki kıyaslamaya girmeden önce birkaç uyarım var. Elimizdeki veriler gerçek olmayabilir. İlk uyarı bu. Neden? Çünkü henüz bu araçlar çok yeni ve gerçek yol koşullarında gerçek şoförler tarafından veya bağımsız otoriteler tarafından test edilmiş değiller. Verilerde biz kime güveniyoruz? Firmaların kendi verilerine burada eksiklikler, fazlalıklar, abartlar olabilir. İkinci konu, o verileri baz alsak bile bazı sıkıntılar var. Mesela biri diyor ki bizim kamyon 300 mil gider. Peki ama hangi dolulukta? Çünkü biliyorsunuz bu kamyonların menzilinin yükleri çok etkiler. Bunu bilmiyoruz. Hatta Tesla üzerine baktığımızda mesela Tesla'nın kamyon ağırlığını bile bilmiyoruz. Oysa çok kritik faktör. Çünkü en çok tartışılan konulardan bir tanesi elektrikli araçlardaki bataryanın Aşırı yük getirdiği, bunun da aracın toplam kapasitesini azaltacağı. Çünkü malum aks başına düşebilecek yük konusunda her ülkenin standartları var. Bütün bu kısıtlamaları göz önüne almakta fayda var. Bir de şöyle bir gerçeklik var. Ben bir full-time YouTuber'ım değilim. Böyle bir araştırma ekibim yok. Tır şoförü değilim, tır filosu yönetmenim. Tırlarla ilgili bilgim de epey eksik. Bu yüzden ne yaptım? Ben de gittim. Başka araştırmalara kendi araştırmamı dayandırdım. Buralarda eksikler, hatalar da olabilir. Bunlarla ilgili bütün linkleri aşağıya bırakıyorum. Oradan da inceleyebilirsiniz. Bu kısıtlamaları da anlattıktan sonra gelişimde detaylara girelim. Etikli araçlar arasındaki karşılaştırmayı yaparken fosil yakıtlardan biraz farklı bakıyoruz dünyaya. Buradaki en önemli konu Enerji kullanma verimlilikleri ve enerjiyi yüklemek olaylı. Niye? Çünkü bu hem menzili belirliyor hem de kullanıcı deneyimini. Aslına bakacak olursanız aracın bataryasındaki enerjiyi verimli kullanmasının 5 önemli sonucu oluyor. Bunlardan ilki aracı menzili uzuyor. Böylece kullanım daha kolay hale geliyor. E taşımacılıkta bu tabi çok önemli. Araç çok sık şarj olmak zorunda kalıyorsa bunu kimse istemez. Çünkü bunlar baya vakit alan şeyler. İkincisi aracın pil ömrü uzuyor. Bu araçlarla ilgili en büyük korku bu. Ya pilin ömrü bir gün biterse onu. Mu, yenilemek çok pahalı olur mu? E, eğer pili çok sık doldurup boşaltmak zorunda kalıyorsanız tabi onu ömrünü kısaltmış oluyorsunuz. O nedenle aracın o pildeki enerji verimini kullanması son derece önemli. Bir diğer önemli konu araç hafifliyor. Bataryalar çok ağır şeyler. Eğer araç enerji verimini kullanabiliyorsa daha küçük bataryalarla yola gidebiliyor. Bu da büyük bir avantaj çünkü böylece kamyonun kendi ağırlığı azalıyor, taşıyabileceği yük artıyor. Bu yine çok önemli. Dördüncü önemli mesele maliyet eğer aracın pili küçükse daha düşük maliyetli hale geliyor çünkü piller henüz çok Pahalar. 1 kilowatt saat enerji depolayabilen araç bataryalarının maliyeti aşağı yukarı 135 dolarlar civarında yeni yapılan bir araştırmaya göre. Bu araçlarda 1000 kilowattlık piller gerekebiliyor. Bundan dolayı da burada ne kadar tasarruf maliyeti o kadar olumlu ve benim en önemlisi sürücü için de iyi bir deneyim gerekiyor. Bana sık gelen sorulardan bir tanesiydi. Gümrükte beklerken bu insanlar ne yapacak? Ya pil olduğu yerde biterse? Ya yol boyunca hep enerji endişesi yaşarsa? Sürücülerin deneyimine de burada tabii ki çok çok önemli. Videonun başından beri pek çok tır videosu döndü. Onlar elektrikli tırlar hep ve Amerika'daki Tesla'nın rakipleri. İşte bu tabloda hepsini bir arada görüyorsunuz. Nikola Freightliner, Freightliner Daimler'in, yani Avrupa'daki Mercedes'in, Ekaskadia ismi bir modeli var, Volvo'nun VNR'ı var, BYD'nin. Çinli çok büyük bir elektrik araç üreticisidir. 8TT'si var. Kenworth'un T680E'si ve Peterbilt'un da 579 EV'si. Bunlardan Kenworth'un ve Peterbilt'in ürünleri aynı zamanda Freightliner'ın e öyle Avrupa için uygun değiller. Bunlar çok uzun araçlar, Amerikan yollarına uygunlar. Volvo'nun Viennarı ve BYD'nin 8 Tesla'sının Avrupa pazarı için uygun, Tesla'nın tasarımı Avrupa pazarı için de uygun, kasa uzunluğu olarak baktığımızda, bu tabloda bu markaların menzillerini görüyoruz. Tesla'nın iki modeli var, 300 ve 500 bin menzilli. Nikola diyor ki benimki 330 mil kadar gider diyor işte beni huylandıran şeyler bunlar nasıl gidiyor, hangi koşullarda gidiyor. Freightliner, EKSKAD diyor ki 220 mil gidebilirim ben. Ben web sitesine baktığımda ortalama yük de diyor, o da ne anlama geliyor tam bilmiyorum. Volvo 275, BD 200, Kenworth 150, Peterbilt 150 millik menzillerden bahsediyorlar. Zaten bu benzerlerin bir bölümü gerçekten çok kısa. Ancak şehir içi taşımacılığı için veya yakın mesafe için kullanılabilir. Böyle baktığımızda Tesla'ya e tek rakip Nikola'ya benziyor. Belki bir de Freightliner ama hani araları ciddi farklı. Beni esas ilgilendiren ise bu menziller değil. Çünkü menzil eklemek çok zor değil. aldı biraz daha büyük bir pil koyarsınız gider. Ama o tabii kamyonu ağırlaştırır ve verimliği düşürür. İşte o yüzden de verimlilikler neyse bir de ona bakmak lazım. Verimlilik kıyaslamasını Tesla'nın uzun menzilisiyle ve Tesla'nın kısa menzilisiyle ayrı ayrı yapıyor olacağız. Uzun menzilli 500 mililik Tesla'yı Freightliner'la, Volvo'yla, Nikola'yla ve BYD'yle karşılaştığımızda verimlilik farkları muazzam. Maalesef biz Tesla'nın pil ağırlığını bilmiyoruz. O yüzden burada Elon Musk'ın söylediklerine güveneceğiz. Elon Musk diyor ki Tesla Semi'ler 1.7 kWh bölü mil verimliliğe sahipler. Yani 1 saat enerji tüketip 1 mil yol girebiliyorlar diyor. Ona güveneceğiz. Buradan tahmini olarak da pilin 850-900 saatlik olduğunu düşünüyoruz. Bu veri kesin değil. Rakiplere baktığımızda Frightliner'a 438 kWh'lik bir pili var. Volvo'da bu 565 kWh, Nikola'da 733 saate. BYD'de 563 kWh'e geliyor. Böldüğümüz zaman 1.99, 2.05, 2.22, 2.82 gibi verimlikler görüyoruz. Burada Tesla çok açık önde gibi gözüküyor. Ama tekrar söylüyorum ısrarla biz burada Elon Musk'a güveniyoruz. Freightliner'ın 199'a en yakın takipçisi. Mercedes'in kamyon bölümünden bazı insanlar Tesla'nın bu söylediğinin doğru olamayacağını, bunun fizik kurallarına aykırı olduğunu söylüyorlar. Artık bunu bilmek mümkün değil ama verimlik farkları bu şekilde ortaya çıkıyor. Tesla'nın 300 milik semayına baktığımızda yine durum pek farklı değil. 1.7 kW Tesla'nınki. Burada mesela BYD'ler 342,53, Peterbilt'ler 2.67, Kenworth'ler 2.64, akıda çok kötü skorlar var. Yani Freightliner dışında Tesla'da bu kategori yarışacak kimse yok gibi gözüküyor. Eğer Tesla doğruyu söylüyorsa Tesla bir hali üstün en iyi ikinci oyuncu. Frightliner. Evet, pil kullanım verimlilikleri böyle bir araçların. Burada ilan maska güvenir miyim? Güvenirim aslında çünkü binek araçlar tarafında çok üstün Tesla'ların pil kullanım verimliliği. Onları geçen bir tek araç var, Lucid. Lucid ile ilgili ileride bir video yapıyor olabilirim. Ve otomobil tarafında her şey çok ölçülük biçiliyor. EPA standartları var, çok sayıda insan zaten uzun zamandır kullanıyor bunları. Orada Tesla gerçekten üstün. O yüzden o üstünü buraya taşımış olabilir. Ama işin şarj tarafına gelince Tesla ile rakipler arasındaki fark daha da açılıyor. Ve bu da çok önemli çünkü ne olursa olsun aracı şarjı bitecek. O şarjı hızlı şekilde yeniden yerine koyabilmek önemli. Burada da iki kriter öne çıkıyor. Bir tanesi şarj teknolojisi, ikincisi de şarj istasyonu bulma kolaylığı. Tesla bence bu yönlerde çok üstün. Şimdi gelin detaylara bakalım. Bir şarj istasyonunun verimi nasıl ölçülebilir? Bir dakika orada kalınca kaç millik şarj kazandığınızı hesaplamamız gerekir. Yani diyelim ki girdiğiniz şarj istasyonuna 10 dakika kaldınız. Ne kadar o 10 dakika içerisinde arabanızı aktaran elektrikle yol gidebileceksiniz. Böyle baktığımızda Tesla'nın çok önde olduğunu görüyoruz. Elon Musk dedi ki açıklamasında bizim yeni şarj teknolojimiz sayesinde bu 500 millik büyük tırlarımızda enerjinin %70'ini 30 dakika içinde dolduracağız dedi. 350 millik menzil anlamına geliyor bu. Bunu 30 dakikada yaptığına göre dakikada 11.67 mil'lik menzil ekliyor aracı demektir. Bu deli bir rakam. Yani altta Volvo'nun, Freitliner'ın, Nikola'nın ve BYD'nin rakamlarını görüyorsunuz. Ara çok çok çok açık. Bundan ilgili Elon Musk sunumda yeni bir ara kablo kullandıklarını söyledi. Ve o kablo sayesinde kabloyu fazla kalınlaştırmadan bunu yapabileceklerini aktardı. Tesla'nın 300 mil menzili kamyona baktığımızda sonuç yine aynı. Burada da 1 dakikada 7 mil ekleyebiliyor menzile. Frightliner 1.38, Volvo 2.33, Kenworth 0.83, onları saymamak bile lazım. Yani şöyle düşünün, iki araç giriyorlar aynı anda şarja. Mesela Tesla ile Frightliner, bir tanesi dakikada ancak 1.38 bin ekleyebiliyor, öbürü 7 mili. Yani nereden baksanız... Herhalde 4 kata yakın bir zaman farkı var burada. Bilemiyorum görmek lazım ama eğer rakamlar doğruysa bence Tesla'nın elektrikli tır konusunda aslında hiç rakibi yok. Tabi konu burada bitmiyor. Bu şarj istasyonuna erişmek gibi mesele. Orada Tesla zaten çok üstün ara önde. Dünyanın en büyük şarj istasyonu network'üne sahip. Amerika Birleşik Devletleri de bu konuda açık ara öndeler. Bunların bir bölümünü tırlara uygun olarak dönüştüreceklerini zaten geçen toplantıda açıklamışlardı. Rakiplerin kendi filoları için bu tip şarj istasyonları kurmaları çok zor. Muhtemelen ortak network'lerden ayarlanacaklar. Orada da tecrübeler şunu gösteriyor. Tam standartlar tutmuyor, kuyruklar oluyor, verimlilikler olmuyor, plaklar çalışmıyor, bir sürü dert yaşanabiliyor. Bu yönden de Tesla hakikaten çok çok önde. Özetlemek gerekirse Tesla Sama'yı bir elektrikli araç olarak düşündüğümüzde hakikaten araç çok açık önde. Buradaki tek mesele inan Musk doğruları söylüyor mu? Ne kadar yalan söylüyor olabilir sanmıyorum. Bazen söyledikleri de gerçekleşenler arasında zaman farkları oluyor ama yine yani son oraya geliyor. Mesela bir yerde dedi ki biz bu araçlardaki verimi 1.7 kilowatt saatten 1.5 kilowatt saate çekeceğiz dedi. Yani onun yaratacağı devrimsel etkiyi düşünmek bile istemiyorum. Araçlar arasındaki diğer tasarımsal farklılıkları zevk meselesi oldu düşünüyorum. Tesla biraz değişik bir araçta, bir tek başına ortada oturan bir sürücünün kullandığı bir araç. Bunun bazı avantajları var. Mesela İngiltere'ye gittiğinde de bu araçla satabilecek sağda direksiyon, solda direksiyon önemli değil. Böyle bir maliyet avantajı var. Ama sürücüler buna alışır mı? O iki kocaman ekranın olduğu ortadaki giriş nasıl bir deneyimdir? Bunu severler mi? Bunu bilmek mümkün değil. Diğer markaların araçları geleneksel tasarıma daha yakınlar. Freightliner tasarımını ben beğendim açıkçası. Mercedes, daha doğrusu Daimler biliyorsunuz artık Mercedes'e Daimler ayrıldı. Daimler sadece kamyona odaklandı. Mercedes otomobillere odaklanmış durumda. Daimler Avrupa'da da iyi e aktros yanılmıyorsam aracıyla devreye giriyor olacak. Muhtemelen alttaki teknoloji aynıdır ama tasarımı gördüğünüz gibi tamamen farklı. Evet karşılaştırma böyle. Sizin de görüşlerinizi, yorumlarınızı hakikaten çok merak ediyorum. Bu çerçevede bu video yayınlamadan önce ben YouTube'da topluma ilan etmiştim. Bazı sorular geldi. Şimdi gelin o sorulardan da birkaçına birlikte cevap vermeye çalışalım. Evet sorular ekranda. Fatih Altın demiş ki rakiplerinde olup Semi'de olmayan neler var? Valla tasarımları daha geneksel o bir avantaj. Onun dışında etiklerde ben onlarda olup Tesla'da olmayan bir şey görmedim. Bir de tabi şu önemli bunlar çok güvenilir markalar uzun yıllardır. Mesela Freightliner dediğiniz şey Mercedes. Ne kadar büyük bir güven markası olduğunu düşünün. Tesla kamyon tarafında öyle bir güce sahip değil. Birisi kolay gelsin hocam teşekkürler demiş. Ülkemiz Tesla Semi'ye rakip olabilir mi? Potansiyeli var mı? Bilemiyorum öyle bir araç yok Türkiye'de şu anda. Ülkemizde Tesla Semi'yi tutar mı? Yani tabii enerji maliyetlerine bağlı, bir sürü faktöre bağlı, bilmek zor. Şu anda Tesla'nın ürünü zaten bir hali kıt. Türkiye'ye yollama planları olduğunu tahmin etmiyorum. Birisi demiş ki Elon Musk Tesla CEO'unu bırakıyor. delikodları çok yaygın. Bununla yine düşünceleriniz var? Evet, geçen hafta çok da hakikaten. Çin'deki Tesla'nın başındaki insanın CEO'ya geleceği. Bence olmayacak ama olursa ben iyi haber olacağını düşünüyorum. Burada arkadaşımız sormuş hisseler çakılır mı diye. Ben öyle çakılmayacağını düşünüyorum. Hatta belki de böyle bir tam konsantre, geleneksel bir CEO'nun Tesla'ya iyi gelebileceğini düşünüyorum. İlan Mars kendi daha teknoloji geliştirmeye çekebilir o zaman bence fazla sorun olmayabilir ama haber şimdilik doğru değil hocam Tesla tırda üretecek mi evet üretecek burada anlatmaya çalıştım birisi 250 dolardan Tesla hissesi aldı ne zaman yerine gelecek saç baş yoldurtuyor hocam yani Tesla gibi hisleri alıyorsunuz saç baş yolmaya hazır olmalısınız bundan çok sık dalgalanıyorlar biraz da dünyadaki küresel gelişmelere bağlı bunun yanıtı pek yok. Ama Tesla'nın temellerine inanıyorsanız ve uzun vadede bakıyorsanız sorun olmaz diye umuyorum. Sema'yı vaat edilenleri karşılayabilecek mi? Bilmiyorum. Göreceğiz. Yani rakamlar gerçek mi? Ne olacak? Onu bilmiyorum. Birisi demiş ki galiba Tesla hissesindesin. İçeridesin abi. Durum vahim gibi. Ben çok hızlı yıllardır Tesla hissesindeyim. İçeride değilim. inanılmaz dışarıdayım. Çok para kazandım o işten. Ama evet bu aralar biraz zararın bir bölümü geri verdik. Sema'yden sonra neler var? Gelecek sene CyberTrack'i kamyonet piyasaya çıkıyor. Bunu biliyoruz. Bir sonraki planları da 20-25 bin dolar civarında bir araç, ucuz bir araç. Hatta onun tam otonom sürüşe uygun bir taksi olacağını da söylüyorlar. Otonom taksi artık onu bilmek zor. Son soruyu görmezden geliyorum. Evet. Sorular da bunlardı. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoyu pazar günü ilk defa yayınlayacağım. olacağım. Zevkli, keyifli bir pazar olsun sizler için de. Sorularınızı, yorumlarınızı her türlü itirazınızı bir aşağıya lütfen yazın. Çok insansız olmayın. Kamyoncu olmadığımı söyledim. Mühendis değilim. Elimden gelinceyi vereyim, toplayıp sizlere anlatmaya çalışıyorum. Sevgili akran, kalın, hoşçakal bir yorumu da asla unutmayın. Görüşmek üzere.